Sustum hep sabır diye diye geldim buralara Daha uykum hep yarım gözü görmez beni yaraları var Suçluk kim nasıl kalan git denemeye diyor Ve daha üzgünüm nasıl neden soruları bizi yoran. Sustum hep sabır diye diye geldim buralara Daha uykum hep yarım gözü görmez beni yaraları var Suçluk kim nasıl kalan git denemeye diyor Hala ölmediğin sanarlar, peşimde tonla mevzular var Geçtiğim hep sokaklar, geçtiğime benzer babam da. Biriden yek yarım kalanlar, tanrım istediğini yapsan Öldür ölmediğim kadar da, söndür olmayan yalanlar Düzdüğüm tüm basit kadınlar, kasvetle yazdığım satırlar Yaktım yanmadığın zamanda, içtiğim içmediğin ne varsa Seçtim sevmediğin taraftan, yazılan senteti ikilaçlar Yazılan senteti ilaçlar. Sustum hep sabır diye diye geldim buralara da uykum hep yarım gözü görmez beni yaraları var. Suçluk kim nasıl kalan git denemeye diyor veda Üzgünüm nasıl neden soruları bizi yorar. Sustum hep sabır diye diye geldim buralara da uykum hep yarım gözü görmez beni yaraları